Merhaba sevgili canlar, değerli dostlar ben Cem Kervan, bu hafta Sen Gerçek Asmasın adlı bir deyişi paylaşmak istiyorum sizinle, yine İsa Ruhullah'ın sözüdür, ne diyor? Hakiki asma benim, bağcı da manevi babam, o meyve vermeyen her dalımı kesip atar, meyve veren dalları budar, temizler ki daha çok meyve versin. Size duyurduğum söz sayesinde siz zaten şimdiden iyi budanmış ve temizsiniz. Bende kalın ve ben de sizde kalırım. Zira asmaya bağlı kalmayıp ondan kopan dal kendi kendine meyve veremez ki. Siz de bana bağlı kalmadan meyve veremezsiniz. Evet, asma benim, dallar sizsiniz. Bende kalan ve ben de kendisinde kaldığım canlar bol meyve verir. Benden ayrı gayrı hiçbir şey yapamazsınız. Bende kalmayan herkes kesilmiş ve işe yaramaz bir dal gibi bir kenara atılır ve orada kurur. Sonra o kuru dalları toplayarak yığın haline getirerek ateşe verirler. Dağlar yanıp gider. Ama bende kalır ve sözlerimi hatırlayıp yerine getirirseniz canınız ne isterse onu dileyebilirsiniz. Size verilecektir. Bol meyve verirseniz benim gerçek taliplerim olduğunuzu gösterirsiniz. Böylelikle manevi babamın yüceliği alenen sergilenir. Sizi sevdim. Aynen manevi babam beni sevdiği gibi. Her dem sevgimde kalın. Buyruklarımı yerine getirdiğiniz zaman sevgimde kalırsınız. Aynen manevi babamın buyruklarını yerine getirip aşkında kaldığım gibi Bunları size anlattım ki bu bendeki sevinçle siz de dolasınız. Evet sevinciniz dolup taşıyacak. Buyruğum şu sizi nasıl sevdimse siz de aynı şekilde birbirinizi sevin. Evet bu sözlerden esinlendim değiş yazdım inşallah beğenirsiniz. Sen gerçek hasmasın biz çubuklarız Sen bende kal, bende sende kalayım Biz de yaşa, biz de sende yaşarız Sen bende kal ben de sende kalayım Biz de yaşa Biz de sende yaşarız Sen bende kal Ben de sende kalayım Yar yar İsa yar yar Ben asla ayrılmayayım Yar yar İsa yar Yar şah İsa sende kalayım Yar yar İsa yar yar Ben asla ayrılmayayım Yar yar İsa yar Yar Şah İsa sende kalayım Kasmada kalmazsa çubuk tez kurur dışarı Atılır, solar ve çülür Sende kalan kişi çok meyve verir Sen bende kal Ben de sende kalayım Sende kalan kişi çok meyve verir Sen bende kal Ben de sende kalayım Yar yar Hisa yar yar Ben asla ayrılmayayım Yar yar Hisa yar Yar Şah Hisa sende kalayım Yar yar Hisa yar yar Ben asla ayrılmayayım Yar yar Hisa yar, ya şah sende sen de kalayım Sen de kalmasak meyve veremeyiz. Sen olmadan Tanrıya eremeyiz. Çünkü sensiz hiçbir şey edemeyiz. Sen bende kal. Ben de sen de kalayım çünkü sensiz hiçbir şey edemeyiz. Sen bende kal, ben de sen de kalayım. Yar yar hissayar yar ben asla ayrılmayayım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 Evet bir dal asmada kaldığı gibi, o daldan hep beslendiği gibi biz de İsa'da kalmalıyız. Biz onda, o bizde, her dem sonsuza dek. Evet beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretli verin, abone olun, yorum yazın, başka canlarla paylaşın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, barışla kalın, esen kalın, hoşça kalın.